Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamü meded. sultan Evliya şeyhimiz öyle buyurdu 24 saat zarfında 24.000 tecelli var. 24.000 tecelli manası yani evliyaullah'ın alabildikleri nedir Çünkü Allahu Zülcelal'in huzurunda zaman vahidi bölünmez bölünse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 Altmış hamisedir bir hamise 60 sadeceisedir bir sadecese 60 sabidır bir sarya 60 samiledir bir samile 60 tasiyedır onlar ötesini yani bizim kendi idrakimize göre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 Onun için, la Allah. illallah. Allah'tan başka mevcud yoktur. Mutlak varlık <gülüyor> cenab Allah'ındır. Şimdi görünen elbette ki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 maddeye ihtiyacı olmadan kün emri, emirden meydana geliyor bu. Ol der görünür. İlahi iradesi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 İhsan fabrikasını ve ha fabrika mı var ananın gönlünde? Bizim idrakımıza yaklaştırmak için onu vesile kıldı Cenab-ı Allah. Bir anında evetim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 Binaenaleyh sen bir alemsin. Abdurrahim bir alemdir, Engin bir alemdir, Osman bir alemdir, Ahmet bir alemdir. Müstakil olarak. Ve Hacı Ali ben de bu reçteyim diyor. Gözlerini açtı buyurken. Ben de başka <gülüyor> bir alem görüyorum. Bizim İstanbulların 2-3 lakırcısında bir alem canım. Filan kimse bir alemdir ki sorma gitsin. Ha bak avamı nasıl lisandasın. Engin bir alem. Engin alem. Beğendikleri vakitinde böyle söylüyor. Cenab-ı Hak beğenilmeyecek şey yaratmadı zaten. Sun o ilahi, Allah yapasın. Oçun insan Cenab-ı Hak'ın kemalini temsil eden bir varlık olduğu için en şerefli oldu hemsil var. Bir insan, bir alem. Heh. yok. Bir insan, bir alemdir.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 Ekin olalım, ne başaya isteriz ağaç olalım. Bizi yerimizde bırak. Tek tük razı olup da tarlaya düşen, başaya düşen hakikatı zahir olmuş. O birileri ya güve yemiş, ya şeytan faresi yemiş.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 benim onun içerisine, bizim burada yaşayacağız. Onun Peygamberinin arkasına kaç kişi düştü? Her Peygamberin karşısına bu bu güruh Karşı geldi dediler ki yok, biz seni kabul etmeyiz. Ne seni kabul ederiz, ne de seni gönderdin, gönderdi diyerek de iddia ettiğin kimseyi de kabul etmeyiz.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 Gelen peygamberleri böyle karşıladı insanlar. Neye Nuh bunu batırdı Allah? Bu hakikatla söz ettiği işin. Bin sene, 950 sene davette bulundu nuh peygamber. 950 sene gelin, size sizi tanıtıcağım. Şey, geliniz, tükenmeyiniz. Tükenmeyen varlığa sizi nakledeyim. Tükenmeyen alemlere sizi nakledeyim. Ey insanlar geliniz de Onlar onu taşlardan, sopalardan kovaladılar. 950 sene her gün davet yaptı. Tufan geldi süpürdü. 21. asır insanı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 birbirlerinden bunlar aşılanarak geldiler ve hakikatlarını inkar ederek geldiler ve hakikatlarını dinlemediler. Hakiki varlığın aklı olmayı istemediler. Bunları gark eder." dedi. Gark etti. Bitirdi. 21. asın insanı ak zamanın nevisinin karşısında böyle duruyor. 72.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 <gülüyor> İnsanların başına bela olan icatları yaptı. Hiçbirisinde hayır yok. Ne telefonunda, ne telgrafında, ne tv'sinde, ne radyosunda, ne sinemasında hasıl kelam ne icat ettilerse insanlığın aleyhine dönmüştür. Lehinde iş olmamıştır icat ettikleri silahlarla netice itibarıyla tedbir için insanlığı tüketmek içindir. Bugün 30 2003 geldilerince itibar olan miladi yılından 2003 senesinin birinci ayının 30. günüdür bugünkü gün.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 Amerika'nın petrol maksindir. Hadi bizlecek Türk'ü Cumhuriyetinin gözü Irak'tadır, petroldadır, akıl alsın. Lakin Amerika Irak'taki petrol için muharebe yapacak, e deli olması lazım. Amerika bir gıtadır. Gıtmaya gıt, ayıtmaktan sonra adam diyor ki ben dünyanın lideriyim başıyım, Benim sözüm her tarafta geçer. Kuvvetim de vardır. Dediği han desen e benim eyaletteki pettolarlardadır gerçi şeyin Amerikanın hay eşek mantıklı eşek kafalılar. Hakikate bak sen. Söylediğimiz hakikattir Allah şahit. Hakikatı şöyle diyor Allah.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 Nasıl bu mesele? Çok kuvvetli. Ne duyulmuş ne işitilmiş. Sopar Allah. Şohala. Hacı Ali nasıl hiç gözünü yummadı be. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bazı <gülüyor> defa şeytan ama ben hiç. hiç Çok mühim.